THE DEMF Güvenlik no. -yo. yok Tutarsızlık kalma boş Dümün boş <gülüyor> Kaybol kadın <gülüyor> aşka koş Sinirin doş Genetikleri çok Rizle kendini boş Elimde tek bişi çok Elimde tek bişi çok Elimde tek Yok, yok bir şey yok seni unuttum çoktan oh. sürdük. Çok.